Bu videodan sonra aklında parabolle ile alakalı en ufak bir soru işareti kalmayacağına emin olabilirsin. Ben SML Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlarım. 2023 ayete matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa numarası hatırlatayım sana. 51, 52 ve 53. sayfaların bugün sizlerle birlikte hem çözümlerini hem konu anlatımlarını yapacağız. Ve arkasından da small testimizi çözüp konuyu pekiştireceğiz. Medium testi de bir tık üste çıkacağız ve large testle de ustalaşacağız sevgili arkadaşlarım. Evet. Parabolle doğrunun birbirine göre durumlarında kalmıştık. Şimdi sırada bu konu var. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, parabol ve doğru. Yani aslına bakarsanız çok yabancı olmadığımız mevzular. Daha öncesinde bence sıkça gördünüz bunu. Hatta ve hatta bu parabolün diskriminantla olan arasındaki ilişki var diye x80 ile olan ilişkisi. Hani demiştik delta 0'dan büyükse parabol x80'ini iki farklı noktada keser, delta 0'a eşitse teyettir, x80'ine delta 0'dan küçükse parabolle x ekseni kesişmiyordur demiştik. He, işte bunun aynısı aslında bakarsanız. Yani neden aynısı? Çünkü olan x80'i de bir doğru değil mi sonuçta? Yani x80'i düşünün. <gülüyor> Doğrudur arkadaşlar. Hatta ne doğrusu? y eşittir 0 doğrusuyla eşdeğer bir doğru. O halde arkadaşlarım ben diyorum ki burada yapmamız gereken şeyler aslında daha öncesinde anlattığımız az önce de özetini geçtiğim şeylerin aynısı. a, b, c, m ve n reel sayılar. a ve m sıfırdan farklı e, reel sayılar arkadaşlarım. y eşittir a x kare artı b x artı c parabolüyle. ile mx artı n doğrusu için konuşacak olursak bu durumları önce gidiyorsunuz bunları birbirine bir güzel eşitliyorsunuz arkadaşlarım eşit sonra doğruyu ya da parabolü artık hangisi işinize geliyorsa bunları bir tarafa topluyorsunuz bir taraf eşittir sıfır kalıyor sonra elinizde artık ikinci dereceden bir denklem var bu ikinci dereceden denklemin sevgili arkadaşlarım yukarı hemen çıktık deltası sıfırdan büyükse bu parabolle bu doğru birbirinden farklı iki noktada kesişir diyoruz. Bir, iki. Eğer ki delta sıfıra eşitse bu parabolle bahsi geçen doğru birbirine bir noktada teğet olacak. Ve delta sıfırdan küçükse de parabolle doğru hiçbir noktada kesişmeyecekler arkadaşlar. Kesişmeyecekler. Sonsuzda bile kesişmeyecekler hiçbir yerde. Yani bildiğimiz x ekseniyle ile olan muhabbetin aynısı burada da geçerli. Sonuç olarak x ekseni de bir doğruydu dedik. Burada tek yapmamız gereken sadece ama sadece şuradaki parabole doğruyu birbirine eşitliyorsunuz. diyorsunuz. ettikten sonra hepsini bir tarafa toplayıp ortak çözüm yapıyorsunuz. Aslında ax artı bx artı c parabolü için x80 ile aralarında olan muhabbeti de öğrenmek için biz şunu yapıyorduk. Y eşittir A x kare artı bx artı c parabolü ve x80 dediğimiz şey y eşittir 0 doğrusunun birbirine göre durumlarına bakarken de aslında bunları da birbirine eşitliyoruz dikkat ettiyseniz. Yani matematik o kadar gizemli bir şey değil. ax artı bx artı c eşittir 0 dediğimiz takdirde e bunları da birbirine eşitleyip deltasına bakmıştık biz. O zaman yine aynı mantaliteyle yine parabolle doğruyu birbirine eşitleyip deltasına bakıyorsunuz. Delta 0'dan büyükse 2 nokta, delta 0 eşitse teğet, delta 0'dan küçükse hiçbir noktada kesmez diyorsunuz. O zaman gelin beraber 28. örneği inceleyelim. Demiş ki 2x kare eksi 4x artı 3 parabol ile 2x eksi 3 bölü 2 doğrusunun birbirine göre durumunu inceleyiniz demiş. Ne yapacağız hemen birbirine eşitliyorsunuz. 2x kare eksi 4x artı 3 dedik eşittir. 2x eksi 3 bölü 2 dediniz arkadaşlarım. Hepsini sol tarafa topluyorum. 2x kare bakın burada 2x var burada eksi 4x var eksi 6x yaptı. Bakın burada artı 3 var burada eksi 3 bölü 2 var. Bunu sağ tarafa pardon sol tarafa gönderirseniz eksi 3 bölü 2 artı 3 bölü 2 olacaktır. Ve bu da bize artı 9 bölü 2 verecektir. Eşittir 0'ı yakaladık. Şimdi bu bizim ikinci dereceden denklemimiz deltasını inceleyeceğiz. Delta neydi? B kare eksi 4 ac idi değil mi? Pekala o zaman B'miz burada eksi 6. Eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı A'sı 2 arkadaşlarım. C'si de 9 bölü 2. Hemen bunu hesaplayalım. Bakın şuradaki 2 ile buradaki 2'yi götürelim. 4 kere 9 36 yapsın. 36 eksi 36 bize neyi verir? 0'ı. Yani neymiş? Deltası 0'mış. O halde bu parabolle, şu parabolle bu doğru birbirlerine sevgili arkadaşlarım t'tir diyoruz. Delta sıfır çıktığı için. İşte bu kadar basitti. 29. örneğimiz x kare x 6 x artı 8 parabolu ile 2 x artı a doğrusu kesişmediğine göre. Kesişmediğine göre ortak çözümün deltası sıfırdan küçük diyoruz hemen. A tam sayısının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar x kare eksi 6 x artı 8'i ne yapıyoruz? 2 x artı a'ya eşitliyorsunuz. Hepsini alıyorsunuz. Sol tarafa topluyorsunuz. x kare eksi 8 x artı 8 eksi a dedik. Eşittir 0 kaldı. Artık bu elimizde ikinci dereceden bir denklem. Ve ben bunun deltasına bakacağım. Deltası bunun b kare eksi 4 acden Eksi 8'in karesi 64. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 8 eksi a diyorum. Ve burası da 0'dan küçük oluyor sevgili arkadaşlar. Bu şekilde 64 eksi 4 kere 8 32 yapar. Artı bir de 4a'mız gelir. Küçüktür 0 diyoruz. 4a burada kalsın. Bakın 64'ten 32'yi çıkardınız. Eksi 32 karşıya attınız. ne geldi pardon. Artı 32 karşıya attınız. Eksi 32 geldi. Her iki tarafı 4'e böleceğiz. Ve böylelikle a'nın eksi 8'den daha küçük bir sayı olması gerektiğini öğreneceğiz. Bana demiş ki a tam sayısını alabileceği en büyük tam sayı değeri. Eksi 8'den küçük olan en büyük tam sayı değeri kaçtır arkadaşlarım? a maksimum eksi 9'dur diyoruz. Bu soruda böyle bir soruydu. Şimdi geçiyorum 30. örneğime. Artık dikkatli olun. Yavaş yavaş biraz daha böyle karıştıracağız örnekleri ama siz kafanızda belli bir kural oturttunuz artık bu kurala göre bu soruların hepsinin çözümünü bulabilirsiniz. Aşağıda f(x) parabolü ve g(x) doğrusu aynı analitik düzlem üzerinde verilmiş. Bakın 2x artı 4 doğrusu kırmızıyla Eksi x kare artı 2x artı 8 e, parabolü de mavi ile gösterilmiş. Buna göre m noktasının yani şuranın koordinatları çarpımını bul demiş bize. Şimdi öncelikle arkadaşlar hemen şöyle diyoruz. Ben bunların ikisini de kesiştiği noktaları bulabilmek için ki şekil itibariyle birbirinden farklı iki noktada kesiştiğini görüyorum. O halde ben bunları birbirine eşitleyeceğim. Eksi x kare artı 2x artı 8'i gideceğim. 2x artı 4'e eşitleyeceğim. Şimdi parabolün burada baş sayısı negatif olduğu için bu sefer parabolü sağ tarafa atalım. Böylelikle 0 eşittir x kare bakın 2 x 2 x 1 birini götürdü zaten 8'i karşı atarsam x 4 gelir. x kare eksi 4 eşit 0 sa x eşittir ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Hocam şu eksi 2 zaten şurada verilmiş doğru mu? Doğru. O halde şuradaki 2 neresidir arkadaşlarım? İşte şuranın apsisidir Demek ki buranın apsisi 2 ise ordinatını bulmak için ne yapmamız gerekiyor? İster şunda ister bunda yerine yazacaksın. İkisinde de aynı şey gelir mi? Gelir. Niye? Çünkü ikisi de aynı noktadan geçiyor. Mesela 2'yi burada yerine yaz. 8 gelir. Hadi gel bir de buradan yazalım. Eksi 4 artı 4 artı 8'den bak yine 8 geldi. Demek ki 2 için 8'den geçiyormuş. Demek ki arkadaşlarım bunların koordinatları bu M noktasının koordinatı 2'ye 8'miş. Koordinatlar çarpımı sorulmuş bize. Tabii ki 2 çarpı 8'den de cevabımız ne olacak? 16 olacak diyeceğiz. 51. sayfamın çözümünü bu şekilde bitirdim. Ve geçiyorum 52. sayfama 31. örneğime x kare artı 2 çarpı m eksi 1 x artı m kare artı 1 parabolü y eşittir 3 doğrusuna teğet olduğuna göre m kaçtır? Bakın y eşittir 3 doğrusuna teğetmiş. etmiş. Şimdi elimizde bizim bir y eşittir e, şu parabol var. Tekrar yazmayacağım. Şu parabolümüz var arkadaşlarım. Bir de y eşittir 3 doğrumuz var. O halde ben bunları birbirine eşitleyeceğim. Birbirine eşitlersem şu şekilde 3'ü bu tarafa davet etmem gerekiyor. Böylelikle elimizde x kare artı. 2 çarpı m eksi 1 çarpı x artı m kare bakın 3 bu tarafa geçerse eksi 3 olur. 1'den 3'ü çıkarırsanız eksi 2 gelir. Eşittir 0 denktemi. Bunlar birbirine teğet olduğuna göre işte buradaki oluşan ikinci dereceden denklemin deltası ne olmak zorunda? 0. Çünkü t delta 0 oluyordu. O halde arkadaşlarım gelin deltayı bulalım. Burada b değerimiz 2 çarpı m eksi 1 aldım karesini. 4 çarpı m 1'in karesi. Eksi 4 çarpı bakın burası 1 çarpı. Burası da m kare eksi 2. Onu da yazdım. Sıfıra eşitliyorum artık. Şimdi 4 çarpı şu m eksi 1'in karesini açarsanız m kare eksi 2 m artı 1 yapar. Eksi bakın şurası 4. Eksi 4'ü içeri dağıtırsanız eksi 4 m kare ve artı 8 gelecektir. Eşittir 0 dedim. 4'ü içeri dağıtalım. 4 m kare eksi 8 m artı 4 eksi 4 m kare artı 8 eşit 0 yazdık buraya. Artı 4 m kare ile eksi 4 m kare birbirini götürdü. Geriye kalan eksi 8m'yi aldım. Sıfırın yanına gönderdim. Böylelikle sağ tarafta 8m oluştu. Sol tarafta da 4 artı 8'den ne geldi? 12'nin ta kendisi. Her iki tarafı 4'e bölün. 3 eşittir 2m yapar. Ve m buradan kaç gelir arkadaşlar? 3 bölü 2 gelir. Benden neyi istemişti peki? M'yi. O halde cevabımız 3 bölü 2'nin ta kendisi olacaktı diyebiliriz. 32. örnek. 32. örneği şöyle sileyim arkadaşlar. Nizami görüntüsü. X kare artı AX artı 5 parabolu ile Y eşittir 1 doğrusu kesişmediğine göre. Kesişmiyorsa delta sıfırdan daha küçük olmalı. A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlarım. Ortak çözüm için X kare artı AX artı 5'i Gidiyorum. Y eşittir 1 olduğu için 1'e eşitliyorum. 1'i aldım sol tarafa çektim. Ne oldu? X kare artı AX artı 4 eşittir 0 olmuş oldu. İşte bunun deltası sıfırdan küçük olacak, bunun deltası sıfırdan küçük olacak. Pekala yani deltasını bulalım, b kare yani a kare, eksi 4 çarpı 1 çarpı 4, sıfırdan küçükmüş. Yani arkadaşlarım şurası 16 yaptı eksi ya, 16, attığınız karşıya ne geldi? a kare küçüktür 16 mı geldi? a kare 16'dan küçükse, basit eşitsizlikleri hatırlayın tablo çizmek zorunda değiliz. a dediğimiz değer, eksi 4 ile artı 4 aralığında bir sayıdır. A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. İlk alınabilecek sayı burada eksi 3'tür. Son alınabilecek sayı da artı 3'tür. O halde son terimden ilk terimi çıkarıp 1 eklersem kaç tane tam sayı olduğunu bulurum bu aralıkta. Kaç tanedir arkadaşlarım? 7 taneymiş. O halde cevabımız da 7 olacaktı. 33. örnek. kare artı px artı 9 paraboline orijinden çizilen teğetler birbirini dik kestiğine göre... P'nin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır diye soruluyor. Şimdi çok iyi dinleyin arkadaşlarım. Bu soruyu aynısını türevde de göreceksiniz çünkü. Yani türev konusunda da bu sorunun aynısını göreceksiniz. Bir parabol verecek. Bu parabolden çekilen teğetler birbirine dikse diyeceğiz. İşte P'nin alabileceği, A'nın alabileceği, M'nin alabileceği değerlerin çarpımı, toplamı bir şeyler soracak bize. Peki bu soruları nasıl çözeceğiz? Parabolden mi çözeceğiz? Türevden mi çözeceğiz? Yoksa bunun çok daha basit bir yolu var mı? Arkadaşlarım önce parabol konusundan çözeceğiz. Sonra bir de size ben çok kısa bir yöntem göstereceğim. Umarım anlaşılmıştır. Çok kısa yöntem cidden kısa yöntem. Tamam mı? Aklınıza yani hemen işinize inanılmaz derecede yarayacak. Sınavda 2 dakikada çözeceğiniz soruyu 20 saniyede çözdürecek bir yöntem olacak. Belki 20 saniye bile sürmeyecek. O yüzden dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Arkadaşlar x² px artı 9 parabolümüz vardı ve orijinden çizilen teğetler vardı. Şimdi orijinden çizilen teğetlerin ben ne olduğunu bilmiyorum ama orijinden çizilen teğetlerin orijinden geçen doğrular olduğunu biliyorum. Ve orijinden geçen doğruların genel denklemi y eşittir mx biçimde denklemler olduğunu biliyorum. Artı bir şeyi yok. Niye orijinden geçiyor? Sıfır için sıfır sağlamak zorunda. Bakın x gördüğünüzde sıfır yazarsanız y de sıfır olmak zorundadır. Eğer burada bir şey yazıyor olmuş olsaydı o zaman orijinden geçmezdi y eşitir mx biçimindeki doğrular orijinden geçer dedik burası anlaşılmıştır umarım daha sonrasında ben diyorum ki bu x kare artı px artı 9 dediğimiz parabolü gideceğim bu orijinden geçen doğrulara eşitleyeceğim eşitledikten sonra hepsini sol tarafa toplayacağım böylelikle x kare artı px eksi mx artı 9 eşittir 0 gelecek hatta x kare artı x parantezinde hatta x parantezin sağ yazalım p eksi m çarpı x diyelim. Artı bir de 9'umuz var. Eşittir 0 dedik buraya. Elimizde böyle bir denklem var. ikinci dereceden denklem ve ne demişti? Teğet demişti. Teğet ise işte bu denklemin deltası da 0'a eşittir. O halde deltasını bulalım. Bakın b dediğimiz ifade burası p m. Alın karesini. p kare eksi 2pm artı m kare yapar. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 9'dan -36 gelir. Eşittir 0 dedim. Burada arkadaşlar P'nin alabileceği değerlerin çarpımı de Demişti ya bize Ben bu kısmı P'nin Değerlerine göre düzenleyeceğim şimdi bak Ama aması var Burada sevgili arkadaşlarım P'nin alabileceği değerlerin çarpımı Soruldu ama M'yi de bilmiyorum Ama M hakkında Bir fikir yürütebilirim Ne demiş çünkü birbirini Dik kesiyor diyor Şimdi şu doğrunun eğimi nedir biliyorsunuz Analitik geometriden M'nin ta kendisidir O halde Birbirine dik olan iki doğrunun, ortogonal iki doğrunun, ortogonal iki doğrunun, birbirine dik olan iki doğrunun aynı şey. Ee, eğimleri çarpımı kaçtır? Söyleyin. Evet bekliyorum. Birbirine dik olan iki doğrunun eğimleri çarpımı. Eksi birdi değil mi? O halde arkadaşlarım ben diyorum ki şu ifadeyi M'ye göre yani eğime göre değişken olan eğime göre. Biraz düzenlesem. Yani M'ye bağlı bir denklem olarak yazsam. Önce M kareyi yazarım. Sonra 2P çarpı M yazarım. Artı P kare eksi 36 yazarım. Ve bu da sevgili arkadaşlarım neye eşit olur? Sıfıra. Bakın burası M'ye bağlı bir denklem az artık. M'ye bağlı bir denklem. Peki arkadaşlarım. M'ye bağlı bir denklemse. M neydi? Eğimdi. Eğimlerin çarpımı. Aslında M'lerin çarpımı mıdır? E, evet. Evet. M'lerin çarpımını yani bu köklerin çarpımını ben nasıl bulurum? C bölü A ile. Yani P kare eksi 36 bölü 1 ile. Hemen yazdım. P kare eksi 36 bölü 1 onu yazmıyorum. Ve birbirine dik iki doğrunun eğimleri çarpımı eksi 1 ise kökler çarpımı da artık eksi 1 değil midir? Evet aynen öyledir. O halde P kare kaç gelir arkadaşlarım? 35 gelir. Burada birinci P'miz kök 35'tir. İkinci P'miz eksi kök 35'tir. P'nin alabileceği değerlerin çarpımı sormuştu. İkisini çarparsanız cevap eksi 35 gelecektir. Bakın şu an P'nin alabileceği değerlerin çarpımını bulduk. Soru bitti. Evet cevap doğru mu? Doğru. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat daha kısa bir yöntem söylüyorum şimdi size. Ve şuradaki üçgen kısmı sığdıracağız biz bunu. Arkadaşlarım sorunun şablonu, sorunun kalıbı aynen böyleyse. Yani bir parabol var ve bu parabol orijinden teğetler fışkırtılıyor. Tamam mı? Teğetler geçiriliyor eğer ki bu teğetler birbirine dikse yapmanız gereken olay şu. Şuradaki parabolümüzün tamam buradaki parabolümüzün hemen deltasını eksi 1'e eşitliyorsunuz. Delta'nın eksi 1'e eşit olma durumu. Ne demekti ki bu? Arkadaşlarım hiçbir şey demek değil. Siz tek yapmanız gereken bu bir yöntem deltayı eksi 1'e eşitliyorsunuz. O halde bulun deltasını. P kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 9'dan P kare eksi 36 eksi 1'e eşitlerseniz bakın P kare 35 geldi. Soruya direkt nereden başladık gördünüz mü? Soruya direkt buradan başladık. Şu kısımları yazmadık bile. Soruya direkt şuradan başladık. O halde arkadaşlarım ne diyoruz? P kare 35 ise P eşittir kök 35'tir dediniz. P eşittir eksi kök 35'tir dediniz. Bunların çarpımı da eksi 35'e eşit oluyor. İşte burası 20 saniye bile sürmeyen bir yöntem. Ama şu yöntemi tabi doğal olarak karıştırabilirsiniz. Hangi şablonda kullanıyormuşuz tekrardan hatırlatıyorum. Eğer ki herhangi bir parabole orijinden geçip de o parabole teğet olan teğetlerin eğimleri çarpımı -1 ise yani bu eğim bu teğetler birbirine dikse arkadaşlarım hemen bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Hocam türevde de, evet türevde de bunu yapabilirsin. Türev almadan soruyu çözebilirsin. Parabolle ile alakalı bilgileri kullanmadan bu soruyu çözebilirsin. Tek yapman gereken delta'nın formülünü unutmamaktır. Tamam. Delta'yı neye eşit diyormuşuz? Eksi 1'e. 34. örnekteyiz. Aşağıda y x kare eksi 8 parabolü ve 2x doğrusu verilmiş arkadaşlarım. Çok güzel bir soru. Parabolle doğru a ve b noktalarında kesiştiğine göre o a bölü ab oranı kaçtır? o a şu kısım. AB'de buranın tamamı arkadaşlar kaçtır diye sorulmuş bize. Hadi bakalım. Şimdi x kare eksi 8 ve 2x doğrusu kesiştiğine göre ben bunu şu tarafa atayım. x kare eksi 2 x eksi 8 eşittir 0 olsun. Ben bunu çarpanlarına ayırırım. x'e x ve eksi 4 e artı 2 biçimde çarpımları eksi 8 gelir. Toplamları eksi 2 gelir. Tamam mis çok güzel. O zaman bunlar nerede kesişirler? Bir x eşittir eksi 2 absisti noktada bir de 4 absisli noktada kesişirler ki bir tanesi negatif tarafta yani şurası arkadaşların. o zaman burası nedir? eksi 2 absisli noktadır burası nedir? Tabii ki burası da 4 absisli noktadır diyeceğiz bakın burası eksi 2 burası da 4 absisli nokta olmuş oldu pekala şimdi bizim doğrumuz bu eyvallah bunda bir sıkıntımız yok yalnız hocam şöyle bir durum var ben şu uzunluğu nereden bulacağım çok basit 2'yi götüreceğim. Şunda veya şunda yerine yazacağım. Hangisinde yazmak kolay? Şunda. 2 kere 2'den bak burası kaçmış? 4'müş. Bu 1, 2. Şu kısmı da buluruz. 4 için nereden geçmiş? 8'den e geçmiş 2 kere 4, 8. Şimdi hemen şunu yapıyorsun. Şurada bak dikkat et. Şu doğruyu çizdim. Şunu şöyle çektim. Bunu da böyle aşağı indirdim. Ve bir üçgen oluştu. Sen bu üçgenin uzun kenarını biliyorsun. Şuradaki e, uzun. Ee, dik kenarının kaç birim olduğunu biliyorsun Kaç birim? 4'ten 8'e kadar 12 birim Peki sen şuradaki kısa dik kenarı da biliyorsun Burası nedir? E hocam şurası 4'tü burası da eksi 2'ydi O zaman burası da 6'dır Evet O halde burası 6 ise Burası 12 ise Şuranın tamamı yani AB uzunluğu kaç birimdir? 6, 12, 6 kök 5'tir Bu 1 bu cepte Şimdi gelin şuradaki küçük üçgene bakalım Bakın şuradaki küçük üçgenden bahsediyorum Şu kısım Gelin buraya bakalım. Bu kısımda da sen şu kısmın uzunluğunu, şuranın uzunluğunun 2 olduğunu biliyorsun. E şuranın uzunluğunda 4'tü. 2, 4 o zaman burası da 2 kök 5 değil midir? Evet. Bize de diyor ki o A uzunluğu yani 2 kök 5'in AB uzunluğuna yani 6 kök 5'e oranı soruluyor. Kök 5'ler gitti. 2 bölü 6 kaçtır? 1 3'ün ta kendisidir diyeceğiz sevgili arkadaşlar Evet 52. sayfamızın sol sütununu çözdük. Geçtik sağ sütununa 35. sorun. Şekilde verilen bilgilere göre OAB dik üçgeninin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Bakın yine güzel bir soru. Hemen ne yapıyoruz? 8x eksi x kareyi yani parabolü doğruya eşitliyorsunuz. Bunu neden yapıyoruz? Kesiştiği noktaları bulabilmek için. Şu kısmı zaten biliyorsunuz ama şunu bilmiyoruz. İşte orayı bulabilmek için. Hepsini aldım sağ tarafa gönderdim. x kare eksi 6 x eşittir 0 yaptı. x parantezini aldınız. x eksi 6 eşittir 0 ise x ya 0'dır ki 0 olduğunu biliyoruz. Ya da işte burada bilmediğimiz ortaya çıktı 6. Yani burası kaçmış arkadaşlarım 6 kesiştiği yer. Şimdi o a uzunluğunun 6 birim olması gerektiğini anladım. Peki şurası kaçtır? Hemen orayı nereden bulacaksın? 6'yı ister parabolde ister doğru da yerine yazacaksın ki doğru da yerine yazalım. 6 kere 2 kaç yapar? 12. Demek ki burası kaç birimmiş? 12. Artık üçgenin alanında bir zahmet bu. 6 çarpı 12 bölü 2'den ne gelir? 36'nın ta kendisi gelir arkadaşlar. 36 birim kareymiş demek ki buradaki üçgenimizin alanı. Geçtim 36. örneğe a sıfırdan farklı olmak üzere f eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonu için f 990 f 1002'e o da 1023'e eşitse a bölü b oranı kaçtır diye soruluyor. Hayda, değil mi? Hadi biraz düşünün bakalım. Neler yapabiliriz? Şimdi unutmayın ki, unutmayın ki sorunun içerisinde sınavda karşınıza böyle bir şey çıktı. Denemede çıktı. Sorun içerisinde parabol diye bir laf geçmiyor. Yani bunun parabol olmadığını biliyoruz. Peki parabol olmadığını biliyoruz da biz. Parabol gibi nasıl düşüneceğiz? Nereden anlayacağız parabol çözeceğimizi? Şimdi arkadaşlarım dikkat edin. A sıfırdan farklı demiş. Ve bize bu denklemin fonksiyonun denklemini şablonu nasıl vermiş? A x kare artı b x artı c diye vermiş. Şimdi A sıfırdan farklıysa? O zaman bizim denklem ikinci dereceden. Yani buradaki fonksiyon ikinci dereceden. Ve sen biliyorsun ki parabolün tanımını ikinci dereceden fonksiyonun grafiğine biz parabol diyorduk. Aaa çok güzel tamam. Şimdi peki parabol nasıldı? Ben size e, unutmayın demiştim. parabolün özelliklerini verirken ilk sırada vermiştim hatta. Neydi? Parabol simetrik bir yapıya sahiptir. Bunu sakın ha sakın unutmayın. Bunu bilen adam ve her fırsatta düşünen adam mutlaka ama mutlaka bu konuyu zaten halletmiştir. Bu konunun özünü anlamıştır. Neyi bilip neyi bilmemesi gerektiğini, neyi ön planda tutup neyi arka planda tutması gerektiğini çok iyi anlamıştır. Parabol simetrik bir yapıya sahiptir. Bunu sakın ama sakın unutmuyorsunuz. Bakın tamam mı öğrencilerim? Pekala. Şimdi ne diyoruz? Parabol madem simetrik, e burada da birbirine eşit olan iki tane nokta vermiş parabolün üzerinde. Değerleri birbirine eşit. O zaman arkadaşlar... Ben bu parabolün varsayalım ki kolları yukarı doğru olan bir parabol. Hatta x y ekseni çizmemize bile gerek yok. Şöyle bir parabol düşündünüz. Şurası parabolün tepe noktası. Şu noktanın görüntüsüyle bakın, şu noktanın görüntüsü birbirine eşitmiş. Bu noktanın absisine gitmiş ve bu noktanın absisine gitmiş. Soru demiş ki birisi 990'dır, öteki de kardeşim 1002'dir demiş. 990 ve 1002. Bakın 990'ın yerine yazınca ve 1002'yi yerine yazınca. Aynı değerle yani 1023 ile karşılaşıyormuşuz. 1023 ile bir işimiz yok zaten soruda hiç merak etme. Peki ne ile işimiz var? Hocam hemen şunu düşünüyorsun. Parabol madem simetrik ve bu iki noktanın görüntüleri de birbirine eşit. Ben 12 ile 990'ın tam ortasındaki sayıyı bulursam parabolün tepe noktasının hop nesini bulurum? Apsisini bulmuş olurum. Hemen ne yapıyoruz? 1002 ile arkadaşlarım 990'ı topluyorsunuz ki bize 1992'yi verir. Bunu da gidiyorsunuz 2'ye bölüyorsunuz. 1992'yi 2'ye böldük. Neden 2'ye bölüyoruz? Aritmetik ortalamasını bulalım ki tam ortadaki sayı karşımıza çıksın. Bu da kaçtır arkadaşlarım? 996'nın ta kendisidir. Demek ki bizim parabolümüzün tepe noktasının apsisi kaçmış? 996. Peki ben bu tepe noktasının absisini nasıl buluyordum? Eksi b bölü 2 a ile buluyordum. Demek ki eksi b bölü 2a'mız kaçmış 996'ymış Şimdi arkadaşlarım şuradaki 2'yi aldım Ben şuraya fırlattım Eksi'yi de altım. karşıya verdim Çarpı eksi 1 diye Böylelikle ne oldu b bölü a eşittir 2 kere 996 1992'ydi Eksilisi eksi 1992 yapar Bizden ne isteniyor Hocam bizden de a bölü b isteniyor E b bölü a'yı buldum ben sayılmaz mı Sayılmaz ne yapacağız Ters çevireceksin Yani çarpımsal tersini alacaksın O halde a bölü b'miz kaçtır arkadaşlarım Eksi 1 bölü 1992'nin ta kendisidir diyeceğiz. Cevap buydu sevgili arkadaşlarım. Unutmayın. Asla ama asla unutmayın. Ee, diğer özellikler de tabii ki önemli ama burada parabolun en önemli özelliği sizlere soruda hemen hız kazandıracak. Sizlere sorulara nasıl başlamanız gerektiğini anlamanız gerek, e, anlamanızı sağlayacak şey parabolün simetrik bir yapıya sahip olması. Bunu sakın sakın unutmayın. Evet. 37. örnek. FX fonksiyonu x-5'in karesi x-4'ün karesi nokta nokta nokta x+4'ün karesi 5'in karesi birer birer artı artıla gitmiş buradaki -5 -4 -3 eksi -2 -1 0 1 2 3 4 5 diye. Bu parabolün alabileceği en küçük değer sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ben bu parabolün alabileceği en küçük değeri bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Buna bunu bir kontrol edelim. Tamam mı? Öncelikle biz en küçük değeri ve en büyük değeri bu parabolün nerede aldığını biliyoruz. Tepe noktasında. O halde eksi b bölü 2a'dan ben r'yi bulmam gerekiyor. Demek ki buradaki r'ler neye bağlı? Aha hocam buradaki b'ye bağlı. Tabii ki bir de a'ya bağlı. Peki ben bunların b'sini bulabilir miyim? Tabii ki buluruz. Hiç sıkıntı değil. Şimdi mesela x eksi 5'in karesini açtığınız zaman x kare eksi 10x artı 25 gelecek. x eksi 4'ün karesini açtığınız zaman x kare eksi 8x artı 16 gelecek. Arada bir yerde x 8 0'nun karesi var yani x kare var. E bunun b'si kaç? O zaten b'si 0 yani x kare artı 0 x artı 0 diyebiliriz değil mi biz o x kareye? Peki böyle devam etmiş ve en son arkadaşlarım x artı karesi var yani x kare artı 16 x artı pardon 8 x artı 16 var. Ve sevgili arkadaşlarım son olarak x artı 5'in karesinden x kare artı 10 x artı 25 var. Şimdi arkadaşlarım bunların hepsini toplamamış mı toplamış? Ben bunları toplarsam? Bak 5'ten artı 5'e kadar kaç tane sayı var? 11 tane O zaman bunların toplamından baş kat sayıları 11x kare gelir Bu 1 2 Hocam b'lere bakıyorsunuz 10x var artı 10x var 8x var artı 8x var Hemen bunun altında 6x altı olacak En alttan 3'üncüde 6x olacak Dolayısıyla bunların hepsi birbirine götürüyor ve buradaki de 0x zaten O da hiçbir hükmü yok E madem öyle bunun b'si yok Bizim bu topladığımız parabolun b'si 0 Madem b'si 0 sevgili arkadaşlarım bir de burada gelin şeyini bulalım c'lerini bulalım. 25, 16 böyle böyle gidiyor değil mi bu? Pekala 11x kare artı bir şey. Şimdi ben b'sinin sıfır olduğunu biliyorum ya b'si sıfırsa r'si de sıfırdır kardeşim. Madem r'si sıfır o zaman sen bu bulduğun r'yi götürüp yerine yazarsan parabolün en küçük değerini bulmuş olursun. aa çok güzel. Hadi gelin şurada yerine yazın x eksi 5'in karesi. 0'ı e yerine yazarsan 5'in karesinden 25 gelir. E bu 25'ten 2 tane var. Bir tane de en sağ tarafta var. O zaman 2 tane 25 gelir. Madem öyle burası 4'ün karesi ve 4'ün karesinden 2 tane de 16 gelir. Eksi 3 ve artı 3'ün karesinden 2 tane 9 gelir. Eksi 2 ve artı 2'nin karesinden 2 tane 4 gelir. Eksi 1 ve artı 1'in karesinden 2 tane 1 gelir. Ve son olarak 0'ı e x kare yerine yazarsanız 0 gelir. Bunların toplamı istenmiş. Hadi toplayalım. İki parantezinde şunları topluyorum. 1 artı 4, 5, 9 daha 14, 16 daha 30, 25 daha 55 gelir. 2 kere 55 kaç yapar arkadaşlarım? 110 yapar ki işte bu 110 bizim cevabımız olur. Evet sevgili arkadaşlarım 37. örneğimizi ve böylelikle 52. sayfamızda bitirdik. Sayfamız bir önceki sayfamız yarıdan başladığımız için tamamını göstermedim ama şöyle... Buradaki sayfamızda bu şekilde dolu dizgin göründüğüne göre artık siz de arkadaşlarım bu şekilde sayfalarınızı doldurduysanız ve bu sayfayı da artık çok net bir şekilde anladıysanız geçebiliriz 53. sayfamıza 38. örneğimize. Artık parabol için son sayfadayız arkadaşlar. 38. örnekte de demiş ki bize fx 2. dereceden fonksiyonun alabileceği en küçük değer 11'dir. fx 1 ile f9 1 eşit ve 36'ymış. Buna göre f-7-f4-f15 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Bakın abartısız söylüyorum. Gözünüzle çözebilirsiniz. Abartısız söylüyorum. Gözle çözülebilir bir soru. Peki gözle çözülebilir de nasıl hocam? İyi dinliyorsun. Ben bunu sana yazarak çözeceğim. En sonunda da gözümüzle nasıl çözmemiz gerekiyor ona bakalım. Anlaştık. Çok iyi dinliyorsun. Şimdi öncelikle ikinci dereceden fonksiyon diyorsan. Ben bunun grafiğinin parabol olduğunu biliyorum. Bu cepte. Diğer soruda nasıl yapmamız gerektiğini anladım. Ve bu parabolün alabileceği en küçük değer 11 miymiş? O zaman R'sine göre F eşittir 11'miş arkadaşlar. Bu da cepte. Daha sonrasında F-1 ile F9 birbirine eşitse bu parabolde Eksi 1 ile 9'un tam ortasında parabolün tepe noktası yani R vardır. 9 da eksi 1'i toplayın 8. 2'ye bölün 4. Yani arkadaşlarım R kaçmış? 4'müş. O halde ben buradan ne anlamış oluyorum? F4 eşittir 11 olduğunu anlamış ve kavramış bulunuyorum. Pekala. Parabolümüzün tepe noktasının apsisi 4. K'sı da 11'miş. Eyvallah. Şimdi benden şu isteniyor. F-7, F4, F-15. Şimdi arkadaşlar. Düşünelim. Eksi 7 sayısı. Tepe noktasının apsisine Solunda mı? Solunda. Peki kaç birim solunda? 11 birim solunda. Bakın 4'ün 11 birim solunda 7 var. Peki 4'ün 11 birim sağında ne var? Hocam 15 var. O halde ben size bir şey söyleyeyim mi? Hocam f-7 ile f-15 de bu parabolde birbirine eşittir. Çünkü simetri ekseninin birisi 11 birim solunda öteki 11 birim sağında. Hee f-7 ile f-15 birbirine eşitse güzel kardeşim. Aha bir de gitmiş bunları birbirinden çıkarmış bak burada f-7-f-15 o zaman bunlar birbirine eşit ve birbirinden çıktıysa burası da sıfırdır burası da sıfırdır. Yani bize diyor ki eksi f4 kaçtır e sen f4'ü buldun ya kardeşim az önce 11 olarak burası 11'miş e de eksi var o zaman cevap kaçtır eksi 11'in ta kendisidir sevgili arkadaşlar. Gözünle nasıl çözmen gerektiğini anladın mı umarım anlamışsındır. Eksi 1 ile 9 apsis noktalarının görüntüleri birbirine eşit. O zaman sen bunun R'sini bulabilirsin dedik. 9'da ile 1'i kafandan topladın. 8'i 2'ye böldün. 4. Demek ki senin R 4'müş. Ve F R'nin alabileceği en küçük değerin 11 olduğunu anlamıştın sen. F 4 eşittir 11'miş. Hatta ve hatta direkt onu bulur bulmaz şurada gözünle düşünürken. Yani kalem kullanmadan düşünürken. Şuranın eksi 11 olması gerektiğini anladın zaten. Şimdi bize ne lazım? F-7 ve F-15. Bu tarz sorular sana şu kazanımı acaba biliyor mu diye sorduran sorulardır. Parabolün simetrik olduğunu acaba çocuk unuttu mu unutmadı mı? Unutmavi sen ne hala? Tamam. F-7 ve F-15 hemen düşünüyorsun. Birisi 4'e 11 birim uzaklıkta. Öteki de 4'e 11 birim uzaklıkta. Birisi 4'ün solunda öteki 4'ün sağında. O zaman bunlar birbirine eşittir ve farkları sıfırdır deyip cevabı direkt söyleyebiliyorsun. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum 39. örnekte. 39. örneğimizde ise sevgili arkadaşlarım bir, hemen bir düzelti var. Ee, mükemmel ötesi bir soru olduğuna inanarak yazdım. Evet mükemmel ötesi de bir soru. Soruda hata var mı aslında? Soruda hata da yok. Ee, cevabı çıkıyor mu? Cevabı da çıkıyor. Ama hani e, cevap çıkıyor ama benim istediğim kadar güzel bir soru olmuyor. Cevap çıkmasına rağmen. Sadece ama sadece soruyu daha e, güzel hale getirebilmek için bunu sevgili arkadaşlarım düzeltmemiz gerekiyor. Lütfen kusura bakmayın. En az 10 defa kontrol ettim ve sevgili arkadaşlarım 12 tane hocanın elinden geçti kitap yani kontroller aşamasında hani hata var mı yok mu 12 tane hoca çözmesine rağmen tabii doğal olarak biz hocalar böyle soruları çözerken ha tamam bak bu sorulmak istenmiş tamam çok mantıklı bir soru deyip geçebiliyoruz bazen ki yüksek ihtimalle buna denk gelen bir soru. Doğal olarak da insan kendi yaptığı hataları Kendi yazdığı sorunun hatasını Bulma konusunda çok eksiği olduğu için Örneğin ben ki bütün hocalar böyledir Kendi yazdığımızın hatasını daha sonradan arar, Ararken gözden kaçırdığımız inanılmaz derecede çok şey olur Dolayısıyla arkadaşlarım kusura bakmayın Sizlerden özür diliyorum vaktinizi çaldıysam Hakkınızı helal edin diyorum Ve sorunun düzeltilmiş hali şu Çok da fazla bir şey düzelmiyor zaten Sadece F48 ile F80'in yerleri değişecek Arkadaşlarım bunu değiştirmeyi yokmuşuz Evet Şimdi üst taraftakinin mantığına benzer bir soru aynı mantalite ile hazırlanmış bir soru çok ama çok dikkatli dinliyorsunuz çok da güzel bir soru. Öncelikle arkadaşlarım böyle bir fonksiyon vermiş bu fonksiyon ikinci dereceden olduğu için grafiği bir paraboldür tabi doğal olarak. Bizden ne isteniyor burası değil şu isteniyor f-44 artı f-80 bölü f f-48 artı f-76 isteniyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım burada yapmamız gereken şey şu. Tabii ki gidip eksi 44'e 80'e 48'i eksi 76'yı parabolde yerine yazıp çıkan sonuçları toplayıp çıkarıp birbirini oranlamak değil. Amacımız bu değil. Amaç şu. Parabolün en önemli özelliği 40 kere söyledim size neydi? Parabolün simetrik bir yapıya sahip olması. O halde arkadaşlarım bu simetrik yapıyı kullanmamız gerekiyor bizim. Simetrik ise simetri bulalım yani tepe noktasının apsisini bulalım. R eşittir kaçtır? 44 bölü şunun 2 katı 22'den r2'ymiş arkadaşlar. O halde x eşittir 2 doğrusu bizim simetri eksenimizdir. Simetri ekseni. Şimdi arkadaşlar 2'yi şuraya bu koyalım bakalım. 2'yi koyduktan sonra da şöyle bir sayı doğrusu gösterelim bakalım. Şunları da sıralayalım. Eksi 44, eksi 76 şurada olsun. Eksi 44 şurada olsun. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım 48 şurada ve 80 de burada olsun. Dikkat ediyorsunuz. Eksi 44'ün 2'ye olan uzaklığı 46 birimken 2'nin 48'e olan uzaklığı da kaç birim? 46 birim. Çok güzel. Eksi 76'nın 2'ye olan uzaklığı 78 birimken 2'nin 80'e olan uzaklığı yine 78 birim sevgili arkadaşlar. O halde madem parabol simetrik bir yapıya sahip ben diyorum ki F-76 ile F-80 birbirine eşit iken F-44 de F-48 de birbirine eşittir. Yani burada F-44'e ben A dersem A dersem f48 de A olacak. F80'e B dersem f76 da f-76 da B olacak. Yani bize A artı B bölü A artı B sorulmuş. Yani cevap 1 olacaktı diyebiliriz arkadaşlarım. Bu kadar güzel bir soruyu böyle basit ufak tefek bir hatayla maalesef güme gittiği için çok ama çok mutsuzum şu an. Mutsuzluktan ölüyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın tekrardan. Bir notumuz var. İşinize yarayabileceğini düşündüğüm bir not. Dolayısıyla arkadaşlarım iyi dinleyin. Ee, yine çoğu kitapta karşınıza çıkmayacak olan bir not. Ee, ama soruları çözerken sizin işinizi yine kolaylaştıracak. Yani SMR hocanız sizin için buraya bu notu da eklemiş oldu. İyi dinliyorsunuz. AX kare artı BX artı C parabolünün tepe noktası neydi arkadaşlarım? Eksi B bölü 2A ile bulunuyordu. R buydu. K'yı nasıl buluyorduk? Bulduğumuz R'yi F'de yerine yazarak. Yani F R ile buluyorduk arkadaşlarım. Hesaplanarak R K biçiminde bulunuyordu. Şimdi gelin k değerini bir de kendimiz hesaplamaya gayret gösterelim. Şimdi k değerini nasıl hesaplarız? Şu şekilde e, ne demiştik? F'in içerisine eksi b bölü 2a'yı yani r'yi yazmamız gerekiyor. O halde arkadaşlarım x gördüğümüz yere tabii ki eksi b bölü 2a'yı giydirmemiz lazım şimdi. Bakın eksi b bölü 2a'nın karesi. Şurada da eksi b bölü 2a var. Daha sonrasında eksi b bölü 2a'nın karesini açarak yazalım. Nedir? b kare bölü 4a kare. Eksi gidiyor artık karesini aldığımız için. Burayı da içeri dağıtırsanız eksi b kare bölü 2a gelir. Tabii ki burası da c o yalnız kaldı. Daha sonrasında bu kısımda ben şuradaki a'yı sadeleştirmek istiyorum. a ile şuradaki karesi gitti burada 4a kaldı. Eksi b kare bölü 2a artı c. Şimdi arkadaşlarım şunu şöyle en son elde ettiğimizi bunu buradan alalım. Yukarı doğru çıkaralım yukarıdan devam edelim. Şimdi ben diyorum ki bunu buraya yapıştırdık. Bakın en son elimizde bu vardı. Şimdi ise sevgili arkadaşlarım şurayı 2A ile genişletelim. 2 a pardon 2 ile genişletelim özür dilerim. 2 ile genişletirseniz B kare eksi 2B kare gelir. Şurayı da 4A ile genişleteceğim. Ve böylelikle artı 4AC olacak. Bölü alt kısım 4A'nın ta kendisi olacak. Bakın bu ifade buradan geldi. B kareden 2B kareyi çıkarırsanız eksi B kare gelecektir. Şurası ve şuradaki 4 ac'yi de sol tarafa çektim. 4AC eksi B kare bölü 4A oldu K. Şimdi dikkat edelim. Deltamız neydi arkadaşlarım? B kare eksi 4 ac idi. Peki bu ifade delta'ya benziyor mu? Benziyor. Yani sevgili arkadaşlar b kare eksi 4 ac'nin eksilisi bu şekilde benziyor. O halde ben k değerini şu kısım madem delta'nın eksilisi eksi delta bölü 4a biçiminde de hesaplayabilirim. Bakın çok ilginç. Tepe noktasının ordinatını eksi delta bölü 4a diyerek hesaplayabiliyormuşuz. Böylelikle parabolün tepe noktasının ordinatıyla parabol, parabol denkleminin diskriminantı arasında bir köprü kurmuş olduk. İster kullan ister kullan orası sana kalmış ama lütfen aklının bir kenarında dursun. Örneğin şu formülü unutmayın örneğin alttaki sorumuza bir bakalım şimdi beraber son sorumuz. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere x² x kare artı ax artı B parabolü aşağıda verilmiş arkadaşlar parabol bu. Alan ABT soruluyor. Yani ABT üçgeninin alanı soruluyor. Peki ben bu üçgenin alanı nasıl bulurum? Tabii ki bir tane tabana yani şuradaki AB'ye ihtiyacım var. Bir de şuradaki yüksekliği ki şanslıyız yüksekliği vermiş. Bakın eksi 4 birimmiş. Şurası eksi 4'müş özür dilerim eksi 4 birim olmaz. Burası eksi 4'müş. O zaman burası 4 birimmiş diyeceğiz. Peki şimdi ben bu parabolün içerisinde hiçbir şey bilmiyorum. Sayı yok bir şey yok. R'sini nasıl bulacağım? Bu birinci sorum. İkinci soru. Hadi diyelim R'sini buldum. R'sini bulduktan sonra buradaki B'yi nasıl bulacağım? Çünkü Y eksenini kestiği yeri de bilmiyoruz. Peki arkadaşlar bizim için önemli olan şeyi asla unutmayın. Bu soruda bizim için önemli olan şey AB uzunluğunu bulmak. Peki ben AB uzunluğunu nasıl bulabilirim? Şimdi düşünelim. İkinci dereceden denklemlerde biliyorsun ki A ve B bu parabolün kökleridir. İkinci dereceden denklemlerde kökler arası farkı veren bir formül vardı. Neydi? Kök delta bölü mutlak değer A'ydı. Burada A'mız 1 olduğundan arkadaşlarım bunu görmemize gerek yok. Bizim kökler arası mesafemiz kök delta'ymış. Yani şurası kök içerisinde delta'ymış. A-B arası uzunluk. Demek ki ben 4 ile kök delta'yı çarpıp 2'ye böldüğüm sonuç e, takdirde yani 2 kök delta'yı bulduğum takdirde buradaki üçgenin alanı da piyasaya çıkmış olacak. Pekala. 2 kök delta'yı arıyoruz. Ama delta'yla alakalı hala bir fikrim yok. Delta'yı bulabiliriz. Nasıl? Yukarısını unutmayın. Ne demiştik? K sayısı. Yani Bizim para bölümümüzün alabileceği en büyük ve en küçük değer Eksi delta bölü 4a ile bulunuyor Peki Eksi delta bölü A'mız kaçtı? 1'di Bölü 4 eşittir kaçmış arkadaşlar? K'mız eksi 4'müş Eksiler gitti Delta eşittir 4 kere 4'ten 16 geldi Artık çok basit Delta 16 ise arkadaşlarım Kök 16 4'tür 2 kere 4'ten bu üçgenin alanı 8 birim karedir diyebiliriz İşte bazen çok ama çok işe yarayan şeyler vardır eğer ki şu formülü bilmemiş olsaydık biz bayağı bir uğraşacaktık bu sorunun çözümü için. Ama artık o formülü biliyoruz ya. Tamam. Sende o iş. Bak sende. Kimseye söyleme. O iş sende. Evet. Arkadaşlarım 40. örneğimizi bitirdik. Aklımda hala şu soruda düzelti, şu sorudaki düzelti var. Tekrar tekrar özür diliyoruz arkadaşlarım. Ciddi anlamda. Yani o kadar baktık. O kadar kaç gün uğraştım. Size ne dedim arkadaşlarım? Hatta bu kitap çıkarken... Dedim ki hani kılı kırk yarıyorum. Kitapta hata olmasın çünkü bu benim modumu inanılmaz düşürüyor. Yani kitapta hata olduğu takdirde benim modum inanılmaz düşüyor arkadaşlarım. Ee, keşke olmasaydı ama oldu yaptık yani hani bu kadar tamam eyvallah o kadar kusur kadı kızında da oluyor ama keşke olmasaydı yani çok üzüldüm. çok üzüldüm. Bunun da üzülmemin sebebi hani şu sonuç olarak sen bu kitabı alıyorsun ve beni bazen benden önce ilerliyorsun kitapta. E sen şimdi beni dinlemeden bu soruyu çözmüş olsaydın Yani ben senin belki de yarım saatini çaldım yani Bu konu beni çok üzüyor Parçalıyor beni O yüzden kusura bakmayın arkadaşlarım Tekrar tekrar tekrar özür diliyoruz Evet sevgili arkadaşlar parabolün konu anlatımı bitti Şimdi ne yapıyoruz peki Artık size ezberlediğiniz olayı Small testleri çözüyoruz Çözümünü yayınlıyorum. Daha sonrasında medium test ve en son large testi yapıp cilasını çekip odayı bitiriyoruz. Large testte ciddi anlamda güzel sorular var arkadaşlar. Ve artık trigonometriye doğru yollanmış olacağız arkadaşlar. Trigonometri bizim için önemli bir konu olacak. Niye diyeceksiniz? Bak niye diyeceksin? Trigonometri neden önemli? Arkadaşlar 2018'den beri trigonometriden öyle güzel sorular soruluyor ki. Ve bu sorular... Hele ki sayı bakımından, trigonometri e, konusundan çıkan soru adedi bakımından inanılmaz yer, öneme sahip, inanılmaz bir yere sahip. Niye biliyor musun? 4-5 tane soru çıkıyor her sınavda. Dolayısıyla senin bu trigonometriyi çok iyi halletmen lazım. E, trigonometriden yaklaşık 89 tane falan örnek çözeceğiz. Bir tane small test çözeceğiz, iki tane medium test çözeceğiz, bir tane de large test çözeceğiz. Dolayısıyla senin bu trigonometriyi halledebilmen için beni can kulağıyla dinlemen gerekiyor. Bak sana söz veriyorum. Sana söz. Sen bu konuları dinledikten sonra, o testlerin çözümünü benden dinledikten sonra senin aklında herhangi bir problem kalmayacak. Denemeye girdin çözeceksin. Soru bankasını açtın çözeceksin. Sınava girdin en önemlisi çatır çatır çözeceksin. Tamam? Sen yeter ki bana güven, beni can kulağıyla dinle. Başka hiçbir şey istemiyorum senden. Arkadaşlarım, Small Test'te görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen bir sonraki